guitar yeah. solo yeah. yeah. Yorma beni hayal yalvarıyorum yüzüme güleni dostanı bitti artık takı kal, kalkamıyorum namerdin. Düşürme beni Bitti artık takat Kalkamıyorum Namerdin eline Düşürme beni Çayım. neler çektim bilsen sonunundayım yaktılar yıktılar yangınlardayım bir nefes can kaldı öldürme beni Yaktılar yıktılar yürek hardayım bir nefes can kaldı öldürme ben. Sorma beni, hayat, pişman olursun Kadere inandım, sebep olursun Beni benden neden, Allah'tan bulsun Çizgi çektim şimdi Söyletme beni Beni benden neden Allah'tan bulsun Çizgi çektim şimdi Söyletme beni Yaktılar, yıktılar Yürek hardayım, bir nefes can kaldı.